Merhaba arkadaşlar ben Alay. Bugün sizlerle bedelli askerlik konusundaki tecrübelerimi paylaşacağım. 4 ay önce Ankara Mamak Maps'te bedelli askerlik görevimi yerine getirdim. Öncelikle şunu belirteyim. Anlatacak olduğum şeyler sadece Ankara Mamak Maps ile ilgili şeyler. Çünkü bölgeden bölgeye bedelli askerlik konusundaki kurallar ufak tefek de olsa değişebiliyor. Öncelikle bedelli askerliğe gitmeden önce neler yaptığımdan bahsedeyim. İlk olarak e, tabii ki hemen internetten bir takım araştırmalar yaptım. Eksi sözlükteki yorumları okudum. Yakın çevreden hani yapanlar var mı yok mu onlara danıştım. Neler yapmışlar, neler etmişler, nasıl geçmiş e, gibilerinden. Tabii ki yani kısa bir süre olsa bile insan merak ediyor. İlk defa denemleyeceğiz çünkü. Askere gitmeden önce e, eksi sözlük gibi mecralarda bulmuş olduğum Whatsapp gruplarını linklerine tıklayarak Whatsapp gruplarını üye oldum. Orada yani bir takım aksalar çok verimli olmuyor. Ancak yine de bir takım bilgi elde ediyorsun. İşte nasıl gideceğiz, nasıl yapacağız şeklinde. Ya da mesela ben benim için en en faydalı olan kısmı e, askerli askere giderken oradan bana yakın olan bir arkadaşlar tanıştım ve aynı uçakta bilet aldık ve birlikte gittik. Yani bana yol arkadaşı oldu. Hatta e, benim buddy'm de oldu diyebilirim. Birliğe katılmadan önce yanınızda götürmemiz gereken bir takım şeyler var. Bunlardan e, yani bir tanesi de mesela işlik gibi ve işte atlet vesaire gibi şeyleri de e, almamız gerekiyor çünkü asker evet askeriye gittiğimiz zaman bize orada veriyorlar ama yeterli olmayabiliyor. Ben hemen gittim İstanbul'da yani İstanbul'a yaşıyorum. Hemen gittim işte Eminönü Mercan'daki askeri malzemelerin satıldığı bölge oradan satın aldım. Ama eğer siz yapabiliyorsanız bence internetten araştırıp e, Bunlar benzer hazır paketler vesaire oluyormuş. Onlar üzerinden de alabilirsiniz. Çünkü yani açık konuşmak gerekirse e, mercandaki esnafların sunmuş olduğu fiyatlar e, Bence piyasanın üzerinde olduğunu düşünüyorum. Tabi tabii siz bilirsiniz. Mesela bir cüzdan almamız gerekiyor. Hemen burada yanında bir tane var. Şöyle bir cüzdan alabilirsiniz. Genelde bu yaygındır. Ha, kullanmak zorunda mısınız? Değilsiniz. Ama işte boğazınızı asmak için falan ip yapmışlar bu şekilde. Gayet kullanışlı bir şey mesela. Onun dışında bedenli askerlik görevinde e, tuşlu telefon kullanmama serbest. Bunun dışında hani piyasadan işte ikincili olur, sıfır olur vesaire telefon bulabilirsiniz. Ben şöyle bir Samsung marka cep telefonu aldım, bunu kullandım ve oldukça da işime yaradı diyebilirim. Şarjı falan iyi gidiyordu. Bunun yanı sıra işte e, şöyle bir çengelliğini falan alabilirsiniz. Bunlar önemli. Bir de işte şöyle bir kilit asma kilide ihtiyacımız olabilir şunun gibi ha bunu nerede kullanacaksınız şimdi bunu da anlatayım şimdi genelde bot kullanırken vesaire bunları e, kullanma bot giyerken hani e, hep bot bağlamak için bu şekilde bir kilit alabileceğimi söyleniyordu hani ben de yani botu bağlayacağız da nereye bağlayacağız hani herhalde bir yere bir yere bağlayacağız bir şey, ne bileyim işte ranzanın kenarına mı Bağlarız falan diye düşünüyorum. halbuki alakası yokmuş iki botu birbirine bağlayıp dolaba koyuyormuşsunuz Bu da böyle bir e, dip bir not olarak düşmüş olalım Yeride bir iki tane bundan almakta fayda var Bunu yanı sıra işte e, Telefonunuzda her şey varsa e, radyo varsa Şöyle bir Kulaklık alabilirsiniz Ben bunu bulana kadar canı çıkmıştı Samsung marka bu eski model olduğu için biraz zor oluyor bunun için bu var. Ve e, işte içliğimizi aldık ondan sonra cümle, e, cüzdanımızı aldık sonra atletti, baksırdı vesaire bunlar da önemli genel olarak koyu renkli almaya çalışın zaten orada mevcut olanlar hep böyle e, koyu yeşil şeklinde askeri renkler üzerinden gidilmişti çorap almayı da unutmayın daha sonra e, tabanlık alabilirsiniz tabanlık çok önemli mutlaka bir tabanlık alın çünkü askerde bol bol uygun adım yürüyüş yapacağız Genel itibarıyla hani e, mevcut şeyler bu şekilde. Hani bir, bir sürü şey yani kendi tercihiniz alabilirsiniz. Mesela Ankara'nın havası kuru, soğuk ve biraz sertdir e, İstanbul'a göre. E, krem alabilirsiniz mesela. Yüzünüz falan bayağı kuruyabiliyor. Genel olarak daha fazla şeyler de götürebilirsiniz yanınızda. Terlik. Ondan sonra eşofman. Bunlar önemli. Bir çift de olsa eşofman alın. Abartmayın. Bir sürü eşofman almaya gerek yok. Sadece sadece uyurken kullanabileceğiniz bir eşofmana ihtiyacınız olacak. Bunun yanı sıra zaten bir şey unutursanız götüremezseniz eğer problem değil. Kantinde her şey var. Her şey alabilirsiniz. Birliğe katılırken askeriyenin önünde ciddi anlamda bir sırayla karşı karşıya kalacaksınız. İşte o andan itibaren askerliğiniz başladı demektir. sıra bayağı bir uzun sürüyor. Akşama kadar sürüyor. Uzun uzun bekliyorsunuz. birliğe katıldıktan sonra kayıt işlemleriniz bayağı uzun sürüyor. Bu nedenle hani birliğe katılma işini akşama bırakmayın. Yani en geç öyle gibi iki gibi üç gibi falan e, katı, sıraya girmeye başlayayım. Çünkü geç katılırsanız sonra iler, sonra da problem olabilir sizler için. Ben e, sanırım bir üç gibi falan gidip beklemeye başladım ve yani çok da belki iki saat en fazla bekledim diye tahmin ediyorum. İki saatten sonra falan zaten içeri giriş yapabildik. E, gerek aramalardan, cihazından falan geçişimiz yapıldı. Hatta böyle kapıda lokum falan vardı bizi lokumla falan karşıladılar diyebilirim. E, bu esnada giriş yaparken eğer hani götürmemeniz gereken bir şey varsa hemen yan tarafta PTT'nin arabası e, hani tekrardan evinize göndermeniz için bir takım yani bir arabası var. O arabayla birlikte memleketinize ya da her nerede kalıyorsanız oraya gönderebiliyorsunuz götürmemeniz gereken şeyleri. E, bu sırada işte asgari, işte asgari asker memleçlik sigortası yaptırabiliyorsunuz. Ben videoyken e, hani istiyor musunuz dediler, ben istemiyorum dedim geçtim ama benden sonrakiler mesela yaptırmış e, bunun yanı sıra işte askersel hattınızı alabilirsiniz ha, mecbur mu aslında hani sivil hat götürmek yasak ama gördüğüm kadarıyla hemen hemen herkes normal hatla kullanıyordu başka ne anladım <gülüyor> e, bir de şöyle bir şey var e, sırada yani mamak için Konuşuyorum. Sırada e, sizin önünüzde ya da arkınızda kim varsa hemen hemen onlarla aynı anda kayıt olduğunuz için koğuşdaki arkadaşlarınız da onlar oluyor. E, zaten şöyle bir şey daha var. E, Ranza da yattığınız altınızda ya da üstünüzdeki kişi sizin badiniz oluyor. Şimdiden hanı sıra derken az çok badilerinizi seçebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben birlikte gitmiş olduğum arkadaşla yan yana olduğum için e, benim aynı zamanda da badim oldu arkadaş. Ha, bu arada askere giderken hani body'nin ne olduğunu biliyordum ama ranzadaki arkadaşının Badin ne olacağını bilmiyorum. Ee, bunun yan sıra hani girişimizi yaptık. Ee, giriş yaptıktan sonra ilk zaten kayıt işlemleri bayağı uzun sürüyor. Bir sürü imzalar atıyoruz. Ee, akşamında e, 9-10 gibi biz hani Koşe Ranzo'larımıza gittik. Numaralarımız her şeyimiz belliydi. Ee, eşyalarımızı dolaplarımıza yerleştirdik. Şimdi burada unutmamak gerekirse e, şunları söyleyeyim bizim dolaplarımız bayağı küçüktü. Hani normalde bildiğimiz o klasik dolaplar var ya onun yarısı kadar bir kişi ayrılıyor genelde. Hani onu ben biraz daha büyük olur diye düşünmüştüm ama öyle değildi. Ranzalarımız da hani normal klasik ranzalı şeklindeydi. Birazcık hani bayağı sanırım 65 70 kişilik falan vardı kovuşumuz. Yani oldukça büyük ve kalabalıktı. Hani bunları yani belirtmekte fayda var. Biz ilk gün gittik. Zaten sivil elbiseyle gittik. Ee, sanırım bir gün falan bir sivil elbiseye takıldık sivil elbiseden sonra e, yani bir gün sonra falan gittik normal e, kamuflajlarımızı aldık ha, Neler aldık bot aldık pantolon aldık gömlek aldık e, mont aldık kulak tıkacı aldık atışta kulaklarımız e, rahatsız olmasın diye Onun yanı sıra e, künya aldık hatta onlar yanımda onlara da bir bakalım isterseniz Kulak tıkarıcımızın şöyle bir kutusu var içinde bu şekilde. Yani, ya gerçi bunu bir kere atış yaptık. Onun için fazla da hani kullandığımız bir şey değildi. Böyle bir asker kafrası kaldı diyebiliriz. Künye için şöyle bir şeyimiz var. Şöyle, şöyle zinciri de şu şekilde. Bunları da e, biz ismimizi yazdıramadık makine bozukmuş. Bunlar da bu şekilde kaldı hafta olarak bizlere. Askeri yaklaşım genel olarak iyiydi. E, her zaman bize bir ihtiyacınız var mı? Bir probleminiz var mı? Hani canlı bir şeye sıkınsa bizimle paylaşın şeklinde bol bol sorular sordular. Ee, genelde hani bu problemi olan varsa eğer gerçekten de gidip derdini anlattı. Hani bazı arkadaşlar vardı mesela antidepresan falan kullananlar vardı. Onlar için mesela eğitim konusunda bir takım ayrıcalıklar tanındı. Genel anlamda askerde bir gün e, şu şekilde geçiyor. Sabah 5.30 gibi kalkıyorduk. Traş oluyorduk. Kimisi akşamdan tıraş oluyordu ama pek tavsiye edilen bir durum değil. Tıraş olduktan sonra kamuflajlarımızı giyorduk, botlarımızı boyuyorduk. Daha sonra e, bölük, bölük içi iç bahçede e, toplanıp, şimdi gülüyorum bunu söylerken, bölük içi iç bahçe çok meşhurdu bizim için her zaman. E, biz ikinci tabuk birinci bölükteydik. 2-1 21 bölük içi, iç bahçe falan diye sık sık söylenirdi. Toplandıktan sonra uygun adım marş yemek gidiyorduk. Yemek sonra yine uygun adım marş, bölük içi, iç bahçeye geliyorduk. İçtimai için tekrardan sıraya uygun adım marş gidiyorduk. Hep beraber toplanıyorduk. Bölük komutanına işte gerekli e, tekminler veriliyordu. Daha sonra da e, her bölük ayrılıp kendi eğitim alanına gidiyordu. Bizim bir eğitim alanı vardı. Bir Sanırım bir uygun adım maş yürüyünce bir 20-25 dakika boyunca o eğitim alanına gidiyorduk. Zaten uygun adım giderken bayağı bir yoruluyorduk. Ee, orada yine uygun adım maş yürüyüşler yapıyorduk. Daha sonra dönüyorduk. Öğle yemeği için. Öğle yemeğini yiyorduk. Öğle yemeğinden sonra tekrardan toplanıyorduk. Tekrardan bir sayım yapılıyordu. Tekrardan eğitim alanına gidiliyordu. Eğitim alanından dönülüyordu. Ee, akşama doğru. Akşama doğru yemeğe geçiyorduk. Tekrardan toplanılıyordu yani hep böyle e, Bölük içi, iç bahçeye En sonunda uygun gidip e, Akşam iştiması için toplanıyorduk Ve yaklaşık bir yarım saat 45 dakika boyunca bir sayım mevzusu oluyordu Sayımdan sonra da akşam saat 8 buçuk gibi e, Serbest Kalabiliyorduk Zaten e, bu sürede Yani hemen hemen gün boyu Asker hiçbir şekilde boş kalmıyordu Ve Uygun adım var Yürüyüşümüzü bol bol yaptık bu yürüyüşler bir yerden sonra bayağı bir yorucu olabiliyor. Hani ister istemez alışıyoruz vesaire, özellikle ilk zamanlarda çok yoruluyorduk. E, çünkü hani tam oturuyoruz, komutanlar bize anlayış gösteriyor, oturuyoruz sigara içenler için, bol, bol sigara arası veriliyordu. Ama yine de hani e, daha önceden böyle bir eğitimle karşı karşıya kalmadığımız için ister istemez yoruluyorduk. Askerde yemek, e, bizim yemeklerimiz. Ee, dışarıdaki bir firma tarafından ayarlanıyordu, bir catering firması yemekleri yapıyordu, bir gıda mühendisi vardı, günlük listeyi e, yemekhaneye asıyordu ve orta düzeyde yemekler gayet iyiydi. E, tabii evimizde o yapılan yemekler gibi olmasa da bence e, askeri şartlar altında gayet iyiydi diyebilirim. E, kahvaltılar belki birazcık şey geliyordu bize hani daha zayıf gele gelebiliyordu ama yani bugüne kadar da hiç Aç kaldım bilmiyorum işte zeytin peynir helva reçel çay zaten öyle ve akşam yemekleri ise biraz daha hani yani genel genelde hep et yemekleri çıkıyordu hani hiç böyle gelmeyecek durumda olan bir şey çıktığını görmedim çorba falan oluyordu çorba ana, ana yemek vesaire oluyordu telefonlar akşam altıdan sonra kullanılabiliyor zaten hani son ihtimaldan sonra adam akıllı kullanmak isteyen kullanabiliyor ee, ilk zamanlarda özel, zaten hani çok yorgun olacağınız için hani Biz çok yorulmuştuk ee, çok yorgun olacağınız için telefona bakmak bazen aklınıza bile gelmeyebiliyor ee, tuşlu telefon kullanacağınız için zaten sık sık uyarılıyor akıllı telefon yasak varsa hemen teslim hani cezası falan da olabiliyor ee, Bir de hani telefonların şarjını hani herkes merak ediyor yani genelde bu konuda çok soru geliyor ee, bir kere yatakhanelerde priz yok. Sadece gazinoda priz var. Gazinoda e, telefon şarjıyla alakalı hani hiçbir hırsızlık durumuyla karşılaşmadık. Bu konuda rahat olabilirsiniz ama tabii yine de kontrol etmekte fayda var. Mıntıka temizliği e, hani askerde en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de mıntıka temizliğidir. E, biz mıntıka temizliği olarak hani bizim için en problem yerler tuvaletlendi. Genel olarak tuvaletlerden bahsetmek gerekirse, bizim tuvaletler hani daha şeydi, daha iyiydi yani ben iyiydi açık konuşayım çünkü genelde çok kötü yorumlar yapılır. Bedelli askerlik görevini yerine getiren arkadaşlar da hemen hemen belirli bir eğitim seviyesindeydiler. Hani tuvaletler ciddi anlamda kirli değildi, orta düzeydeydi. Tabi temizliği en zor olan kısımda tuvaletlerdi. Bedelli askerlik yaparken sadece hani tuvaleti yapmaktan kastındık. Ve hani bunda da belli bir sıralama mevcuttu. Löbetçi e, komutan bize her zaman hani bu hafta şurayı temizleyin e, Diğer hafta şurayı temizleyin şeklinde bir listeleri vardı. Sırayla e, tuvalet temizliği yapılıyordu. Tabii sadece tuvalet temizliği yok. Merdivenlerin temizliği var. bahçe temizliği var. Yemekhanenin e, bahçesinin temizliği var. Normal büyük iç, iç bahçenin de temizliği e, yapılıyordu. Banyo konusuna gelince e, banyo haftada iki kere yapılıyordu. Komutanların belirlediği günlerde. ama hani İlle de ben her gün yapacağım diyorsanız, her sabah buçukta falan kalkmayı göze alıyorsanız, eğer, her sabah da hemen hemen yapabiliyordunuz. Ancak şöyle bir durum vardı. Banyo koridordan bayağı uzaktı. Hele bir 15 dakika falan yürüme mesafesi vardı. Onun için hani çok fazla az banyoya gitme te tercih edilmiyordu açıkçası. daha önceden hani gitmeden önce ile alakalı hep 7 dakikalık üstü var vesaire gibi yorumlar alıyorduk. Bizim yaptığımız yerde öyle bir süre Söz konusu değildi ama ortalama bir 15 dakika falan süresi vardı ve hamam oldukça büyüktü. Hemen hemen herkese yetebilecek kadardı. Yani çok fazla sırada bekleme olmuyordu. E, bu konuda hani oldukça iyi olduklarını söyleyebilirim. Hastalıkla ilgili olarak e, hani zaten hani belli bir doktorlar vesaire var. E, bölükte de hani bizde mesela doktor da vardı aramızda. Bir iki tane doktor arkadaşımız vardı hatta bir tanesiyle oldukça samimi olduk. Aksi bir durumda hani hemen zaten onlar gerekli işlemleri yap yapıyordu. Hani bayılan arkadaşlar oluyor muydu? Oluyordu. Ee, ya da hani ambulans vardı zaten hemen bir durum olduğu zaman hastaya alıp götürüyordu. Ayağını bot vuranlar falan oluyordu. Onlar da bazen revire gidebiliyordu ya da terlik sıratı oluyordu. Ben hani sakal ısraatını gördüm. O bile çok değişik gelmişti bana. Ee, bazılarının ciltle alakalı problemleri vardı. Tıraş olmuyordu. Ama tabii ki böyle şurasına bir yazı yazıyordu hani istirahatli izinli gibi bir yazı oluyordu orada yazıyordu hani öyle ciddi bir problem olduğu zaman zaten gerçekten de gerekli izinleri veriyorlardı bir de unutmadan şunu söyleyeyim mümkün olduğunca izin almamaya çalışın eğer ilk haftalarda izin alırsanız son haftada gerçekten hasta olup izin almak durumunda kalabilirsiniz sanırım 3 günden fazla izin aldığınızda askerliğiniz uzuyordu hani bir iki arkadaşta öyle problem olmuştu, mecburen izin alıp askerin uzatmıştı ki biliyorsunuz ki askerde bir askerin istemi en yani en son isteyeceği şey askerin uzamasıdır. Yine bu, şu yönde sorular gelmişti bana, hani işte belim ağrıyor ne yapacağım? Askerde spor yapılıyor mu? Spor yapılıyorsa hani e, hangi şartlarda yapıyor şeklinde. Yani bizde çok ciddi bir spor yapılmadı. Make çekildi ama yani onlarda hani yapılmadı deneyecek kadar azdı. Bundan dolayı hani bize en başında hani beli ağaran var mı bir problem olan var mı varsa eğer kenara çekilebilirsiniz şeklinde uyarılar yapıldı. Silah kullanımı. Öncelikle silah kullanmadan daha önce birçok kere biz uyarıldık silahla şaka yapılmaz silahla oynanmaz şeklinde biz söylemeden silahla ilgili bir şey yapmayın şeklinde. Zaten gerekli imzaları da attık defalarca uyarı aldık. Hani sakın silahla şaka olmaz. Boş bir silahla bile şaka yapmayın. Birbirinize doğrultmayın. Herhangi bir canlıya doğrultmayın şeklinde uyarılarınızı aldık. Ee, ve hani mermisi yokken bize verildi. Hani işte silahla birlikte rahat hazır ol komutları falan öğretildi. Daha sonra da hani gidip atış alanına gidip e, G3 silahımızla birlikte 3 e, el ateş attık. Yani gayet keyifli ve eğlenceliydi diyebiliriz. Atarken hani, şuna dikkat edin, ee, silahı iyice omuzumuza oturtmamız gerekiyor, şuraya. Eğer oturtmazsanız, şöyle tutuyorken e, göz altımıza vurabiliyor. Yani bir arkadaşım gözü bu şekilde morarmıştı. Buna dikkat etmeniz gerekir. Zaten atış yapmadan önce de, bunları defalarca yaşadıkları için e, sizlere söylüyorlar ve uyarıyorlar. Ziyaretler. E, haftada iki kere ziyaretimiz vardı. Şimdi net olarak hatırlayamayacağım. Ee, sanırım çarşamba ve cumartesi günleriydi. 2 saatle sınırlıydı bu görüşmeler. Hani diye geçmeyin. Ee, özellikle ilk haftalarda e, Eğitimlerden yırtmak için bir 2 saatlik Mola çok iyi geliyor diyebilirim sizlere. Ee, biz ikinci hafta e, aşılarımızı olduk. Ee, sanırım Şimdi hatırlayamayacağım. Belli bir yaştan sonrakilere 2 aşı yapıldı. Ben 2 aşı oldum. Karışım falan var dediler. İstemeyen tabi aşı olmayabiliyor. Biz olduk ve hani unutmadan şunu söyleyeyim askerde birçok şey aslında sıra beklemekle geçiyor çünkü o kadar kalabalısınız ki her işlem bir sıra demek ve yani hemen hemen düşünün bir aşı olmak için biz yarım günümüzü aşıya verdik diyebilirim son haftalara gelince son haftamız zaten e, hepinizin de az çok tahmin edeceği gibi yemin töreninin hazırlıkla geçiyor ve biz e, tören alanında son hafta bol bol prova yaptık bol bol yürüyüş yaptık hatta önce e, kendi Çalışma alanımızda yürüyüş yaptık sonra tören alanına gittik tören alanında yürüyüşler yaptık bir günde 3-4 kere dönüyorduk tören alanında ve tören alanında yürüyüş yaparken de bizim meşhur bir marşımız var Mavs marşı sesimiz uzayda gürler de durur diye gidenler bilir zaten bir yerden sonra ister istemez bunu ezberliyorsunuz ve bu prova gerçekten de yorucu oluyor belli bir noktadan sonra ve hep bize komutanlar eğer iyi yaparsanız yarın hani prova yapmazsınız şeklinde yorumlar yapıyorlardı biz de hatta bir, oldu inandık diyorduk ama bir yerden sonra gerçekten de hani güzel bir şekilde provaları yerine getirebiliyorsunuz yani bizim biraz şansımız vardı iki gün hava iyiydi ondan sonra yağmur falan yağdı son gün zaten bizi tamamen dinlendiriyorlar ee, ve en son gün de hani aileniz gelebiliyorsa gelsin ee, çünkü hani birçok insanın ailesi geliyor. Hani siz eğer gerçekten de diğer insanların ailesi geldiği zaman e, ister istemez özenebiliyorsunuz. Şimdi dönüşte şöyle bir durum var. Herkes şunu soruyor. Ya döneceğim ama bilet, bilet alacağım. Hani bileti ne zaman alsam diye sorular soruyorlar. Yani bizimki sanırım e, bir gibi falan bitti. Ama siz yine de gün akşama doğru aldı. Çünkü komutanlar bir bir saat sürer iki saat sürer öğleye kadar biter diyorlar. Sonra diyorlar ki bitmeyebilir diyorlar. Hani kafa karışık oluyor. Bu nedenle mümkün olduğunca e, geç vakte alabilirsiniz yemin töreni yapacağınız e, günün akşamında yani bir de hani şunu soranlar var biz ne zaman gideceğiz askere gitmeden önce bileti almaya çalışanlar var ha, bu konuda da hani acele etmeyin askere gittikten sonra ha, zaten bir iki gün içerisinde yemin töreni ne zaman yapılacağı belli oluyor ondan sonra zaten ailenizden birine söyleyip biletinizi temin edebilirsiniz şimdiden hepinize hayırlı eskiler diliyorum